Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 100 aboneye özel olan ikinci videoya yani sürpriz olan videoya geçeceğim. Siz nasıl benim kanalıma abone olduysanız ben de sizlere inceleyeceğim. Evet arkadaşlar ilk tanıtacağım kanal öz boskurt ve sparta kanalı. Güzel bir kanal olduğunu düşünüyorum ben. Kısa zamanda bir aboneye ulaşmayı başardı. Ben yani nasıl desem bir ay önce baktığımda 40 abonelerdeydi. Şimdi baktığımda ise 77 abone olmuş ancak burada daha fazla video vardı diye hatırlıyorum Nedense videoların birçoğu gitmiş yani sanırım sildi Burada daha fazla videosu olması gerek yani bayağı bir kanal için emek sarf etmişti arkadaşımız Neden videoları sildi veya gizli aldı cidden bilmiyorum ya da bende şu an böyle gözüküyor. Ama sanırım dediğim gibi videoları sildi veya gizledi. Neden olduğunu bilmiyorum. Eğer şu an bizi izliyorsak, yorumlara yazarsa sevinirim. Onun dışında bu kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. Güzel bir kanal olduğunu düşünüyorum ben. Kim Yiğit arkadaşımızın kanalı var. Burada da bir sürü video vardı diyebiliyorum. 150'ye yakın video olması gerekiyor. Çok kısa ama gördüğünüz gibi uzun videoları da var tabii ki yani kanalı için emek sarf ettiğini söyleyebilirim 145 abone şu anlık en iyi videoları arasında yani benim favorilerim arasında bu var bu videosunu izlemiştim sonra bu videosu güzel bir de bu videosu güzel şu yani bu üç videoyu çok sevdim onun dışında hakkında bir bakalım Gördüğünüz gibi 23.821 görüntülenmeye kıralmış şu ana kadar. 3 Mart 2013'te hesabı oluşturdum. Görüntülenmesi çok dikkatimi çekti. Yani güzel bir görüntülenmesi var. Videoları yani çok çeşitli güzel videoları var. Ben de yakında şöyle korkmama challenge gibi şeyler çekmeyi düşünüyorum da Henüz tam olarak karar vermedim. Bu kanala da abone olabilirsiniz. Bunun dışında yine bizim kanalımıza destek verenlerden yani abone olanlardan Macera Durağı var. Zaten bizden epey bir yüksek bir abonesi var. Buna evet abone olabilirsiniz. Zaten ben bu ben bu kanalın videolarını az çok izlemiştim. Güzel videoları var cidden bunu kanala da abone olabilirsiniz Arkadaşlar onun dışında Çınar Cengiz adına bir arkadaşımız var o da bizim kanalımıza destek verenlerden şöyle bir videolarına bakarsak genellikle Brawl Stars ve Minecraft videoları görüyorum yani gözüme onlar çarptı. yani bu kanal daha çok bir oyun kanalı gibi gözüküyor Buna da Evet abone olabilirsiniz arkadaşlar Onun dışında Esra Rengiz TV adında bir kanalımız var O da bize destek veren kanallardan 799 abonesi var yani pek bir videosu olduğunu söyleyemeyeceğim yani az videosu var ya da fazla videosu vardı ama sildi veya gizledi Tam olarak bilmiyorum arkadaşımızın 799 abonesi var hemen şuradan abone olup arkadaşımızı 800 aboneye taşıyorum 800 abone yapıyorum çünkü yani bir abone kalmış onu da ben sağlamış oldum ve 800 abone oldu arkadaşımız Siz de gidip destek verebilirsiniz kanala Evet, şimdi Taşlı ve adlı bir kanala bakıyoruz Burada da daha çok yani tasarımla alakalı olan bir programda bir şeyler gösteriyor Yani bu arkadaşımıza da destek verebilirsiniz güzel videolar olduğunu düşünüyorum şu ana kadar videolarını izlemedim maalesef ama ama tasarımla alakalı videolar yani yani tasarıma meraklı olan arkadaşlarımız varsa bu kanala destek verebilir abone olabilir Tabii ki bu diğer arkadaşlarımız için de geçerli hemen kanalına abone oluyorum Çünkü güzel bir kanal emek verilmiş bir kanal gibi gözüküyor O yüzden hemen abone oldum Onun için de Emir Sefa Akçay adında bir kanal var kanala emek veriyor ama Ümidini tez kesenlerden arkadaşımız. Yani şöyle demek istiyorum arkadaşlar. Video böyle az izlenmeler de falan olursa bir sonraki videoya hevesi kalmıyor arkadaşımızın. Ama iyi de ben ona destek vermek için abone oldum. Siz de arkadaşımıza destek vermek için abone olabilirsiniz. Daha küçük bir kanal yani. Ama elbette ki sizin desteklerinizle de büyüyebilir. Son olarak da bu kanallar. Bu kanalı tanıtmak istedim sizlere. Onun dışında biliyorsunuz ki elbette yeni yıla girdik. Umarım yeni yılımız hayırlı geçer. Yani 2020 yılının pek düzgün geçtiği söyleyemez. Ama umarım 2021 yılı herkes için hayırlı geçer. Tekrar beni 100 e aboneye ulaştırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın arkadaşlar.